Yalan demeyeceksin, haram yemeyeceksin, doğru çalışacaksın. Şimdi çalıştığımı hiç düşman değilim İsmail Bey, hiç. Neden duygulanıyorum biliyor musun İsmail Bey? Çok pakettik. Neydik, ne olduk. 1956'da Gebze'ye geldim. Aslında Trabzonlu'yum.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 18 ders olarak devam ettirdik. Bir sene sonra açtık praseni. Gebze'nin önemli isimlerinden biri olan hayırsever, örnek iş insanı Muzaffer Altıntaş, sel ve heyelan felaketi yüzünden Trabzon'un Sürmene ilçesinden Maçka'ya göç eden ailenin çocuğu olarak 1936 yılında Maçka'da dünyaya geldi.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 burada bir şey yok, İstanbul'a gittiğim zaman, pasta getirdim ana. İstanbul'a mal almaya gittim ona giderken, pasta getiriyorum ona. Ben daha da bekliyor ben İstanbul'a gittim diye. Telefon falan yok. Evlendik, bon, rahmeti kaybederim Allah nur için ne yazsın. Kaynanam çok iyi bir insan diye. Kaynanam benim yanımda evlat gibi bana baktı. Aynı bir erkek oğlan gibi. 28 sene benden beraber baktım, mezara elimden koydum. Kaynanana, Kaynanan. örnek ve eşiniz vefat etti onun adına da bu okulu yaptınız, evet. yaptınız mutlusunuz Eciim, ve mutluyum, çok mutluyum işte benim o dediğim gibi yaptığım zaman, ey dedi muzaffer Allah'ım nuru yüzünden bırak.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 Ben ya da inek sağdır. E, Kendim aygırlarımı pakırdan sağdır. Peynir yapardım, yağ yapardım. Kışında yerdim. Kaç yaşında yapardın bunu? Kaç yaşında mı? Yanılmıyorsam yaşımı tam tam bilmiyecem de işte 9 10 11 12 13 yaşına kadar memleket değil. İnek sağmak, peynir evde çalıştım.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 Geçmiş anıları, hayatı, hatıraları geleceğe aktarmak gerekiyor. Buraya gelince 200-300 yıllık bir geçmiş, bir muzaffer altın taşın kolayı bugünlere gelmediğini gördük. Hayatını belgeselleştirerek gelecek kucaklara aktarmak istedim.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 Ben üniversite bitirdim, bitirebilirsin. Güzel bir şey. Biz onu den dengide etmiyoruz üniversite niye kurdun diye. Ama sana adın üstüne ben adı şey tanımıyorum. El üniversite okursan oku. Bir şeyi yapabilir. Üniversite, İsmail Bey üniversite okudun. Abunun çizme çizme, dikmeyi bırak. Şunu. İşte benim sermayem şu. Şu, şu. Ha. Allah şükürler olsun. Ee, 35 senelik oterciyiz. 70 senelik 67 70 senelikte esnafım. Esnafım da soğuğuma sadiyim.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 Küçücük omuzlarına yüklendiği yük kimi zaman ona ağır geldi belki ama pes etmedi. <gülüyor> Çalıştı dediğinde. Çocukluk yıllarında yaşamayı hayal ettiği çok şey içinde kaldı ama şimdi başka çocuklara, başka canlara umut oldu. Zafer olsun Taş tarafından yetiştirildik. Ekonomi ve yüksek okul mezunu gibi bir star görmüş olduk. Aile sloganı olarak da paraya hiç önem vermeyiz, müsrüfüyle hiç sevmeyiz. Bu Zafer Altıntaş'ın sözüdür. Babamızın.